Rüyada altın makas görmek, yaşamın kolaylıklar içinde geçeceğine, yaşanan sıkıntıların büyümesine, güzel gelişmelere ve şansın yaver gitmesine, hayata başka pencereden bakmayı bileceğine, evli kimse içinse evlilik hayatında yaşadığı kötü hadiselerin biteceğine, dertlerden uzak bir yere gidileceğine işaret eder. Altın makas görmek, hayatında bir takım güzel hadiselerin gerçekleşeceğine, ve yaşamda kolaylıkların olacağına, çok iyi yerlere gelineceğine, işinde çok büyük başarılar elde edip itibar sahibi olunacağına, uzun zamandan beri hayalinizi kurduğu şeylere yakın bir zaman içinde kavuşacağınıza, cesur olunacağına, sıkıntıların son bulacağına, güç sahibi olacağınıza yorumlanabilir. Malından sadaka vermeye, yeniliklere açık olmaya ve sabretmeye, umutların tükenmesine ve gözyaşı dökmeye, ilminde ilerlemeye işaret eder. Rüyada altın para görmek genellikle hayırlıdır ve güzel yorumlanır. Buraya ele geçecek mala, mirasa konmaya, sıkıntıların hafiflemesine ve mutluluğa işarettir. Rüyada görülen az altın para sıkıntı ve kederden, çokça altın para ise iş hayatında başarıya, sıkıntılardan kurtulmaya ve bereketin çoğalmasına işarettir. Rüyada birisine altın para vermek, bilginin kaybolmasına, cahilliğe, hata yapmaya ve insanlar arasında hakir olmaya delalettir. Rüyada birisine altın para veren kişi herhangi bir konuda cahilce hareketlerde bulunur. Rüyada bulunan altın para eğer çok sayıdaysa zarar, sıkıntı ve ulaşacak kederdir. Rüyada altın para bulan kişinin evladından birçok hayır ve güzel davranışlar görecektir. Bu rüya çocukların anne ve babalarına ihsanda bulunmasıdır. Rüyada görülen altın lira emanet, emanete bırakılan para ve söylenen suza işarettir. Rüyasında altın lira takan kişinin eline bol miktarda para geçer. Ve tüm sıkıntılardan kurtulur. Rüyada altın saat görmek, rüya sahibinin disiplinli ve düzenli bir yaşam tarzını benimsediğine ve buna uygun yaşayarak onun dışına çıkmadığına yorulur. Rüyayı gören kişinin sözüne sadık, güvenilir, mert ve erdem sahibi olduğuna inanılır. Bu rüya aynı zamanda bazı aksilikler ve engellerle karşılaşmaya, içinde başarısız olmaya ve bu nedenle zor atlatılacak bir dönem geçirmeye işaret eder. Rüyada altın saat taktığını görmek, rüya sahibinin zamanı her şeyin üstünde tuttuğuna işaret eder. Rüyayı gören kişinin hayatın bir anını bile boşa geçirmek istemeyen, tabiri caizse karınca gibi çalışan, faydalı işler yapmak için nefes tüketen, başta kendine, sonra etrafındakilere faydalı olmak için çırpınan kimse olduğu şeklinde kabul edilir. Rüyada altın saat almak, kişinin umut ederek girdiği işlerde başarı elde edeceğine ve istediği sonuçları alacağına rivayet edilir. Kişiyi hem makam hem de mal sahibi yapacak, öylece yaşam şartlarını iyileştirecek, işler yapacağına ve hedefi 12'den vuracağına işaret edilir. Rüyada altın saat hediye almak, kişinin tüm duygularını harekete geçirecek, onu heyecanlandıracak, sevip gözyaşlarına boyayacak ve daha önce aldığı haberlerin hiçbirine benzemeyecek kadar özel bir haber alacağına, mutluluktan ne yapacağını bilemez olacağına işaret eder. Müjde almak demektir. Rüyada altın saat vermek, altın saat hediye almanın tam tersine müjde vermek olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin birine çok sevineceği, mutlanacağı ve havalara uçacağı bir şeyi haber edileceğine işaret eder. Rüyasında altın saklamak kişinin yaptığı maddi birikimlerin gelecekte artacağına, eğer sabır ile beklenirse büyük kazançlar elde edileceğine işaret eder. Kişi ailesine altın sakladığını görmüşse hayatı boyunca yaptığı birikimler sayesinde sıkıntı çekmeden bir hayat sürecek demektir. Hırsızdan saklanan altının kaybolması durumunda ise yaşanabilecek kayıplara işaret eder. Rüyada saklanan altın ağır sırlar bilindiğini ve bu sırları ömrü boyunca taşımak zorunda olduğunu belirtisidir. Eğer başka bir kimsenin altın sakladığını gördüyseniz, karşılaşacağınız, karşılaşacağınız üzücü olaylara ve duyacağınız kırıcı sözlere delalet eder. Rüyada altın almak, rüya sahibinin gerçek hayattan birinin yolundan gittiğini işaret eder. Rüyayı gören kişinin halini ve tavrını çok sevdiği, kendisi örnek aldığı, onun gibi biri olmak istediği gibi bir büyüğü olduğunu ve ona özenerek, onu taklit ederek yaşamını sürdürdüğünü işaret eder. Rüyada altın almak, satın almak, rüya sahibinin bile bile ve sırf para kazanmak için doğru olmayan bir yola sapacağına, iyi olmayan ortamlara girip iyi olmayan kişilerle dostlukta kuracağına işaret eder. Çevresindeki insanların madde açıdan rahat etseler de rüya sahibine kızdıklarını ve helal olmayan para getirdiği için tepkili olduklarını işaret eder. Rüyada altın takı sebe takmak, malın artmasına ve rahat etmeye, madde açıdan dara düşeceğine ve sıkıntı çekmeye, Kötü yöneticiye işaret eder, çekindiği şeyden emin olacağına, sevdiklerinin gözünden düşeceğine ve çevresinde istenmeyen kişi olacağına, etrafındaki birini çok fena öfkelendireceğine, arasının bozuk olduğu kimsenin üstüne giderek daha da büyük sıkıntılar yaşayacağına, isteklerine rahatlıkla kavuşacağına, çok büyük mutluluklar yaşayacağına, kötü hesapları olan insanları utandıracağına, sevinç ve mutlu olmasına vesile olacak sürpriz gelişmeler yaşayacağına, kendisini düzeltmek için elinden geleni yapacağına işaret eder. Altın takı seti takmak maa sahibi olacağına ve birikimlerin değerlendireceğine, sıkıntılı bir döneme girmeye, sabırlı olup acele karar vermemek gerektiğine, sıkıntılı bir dönem geçireceğine, toplumdaki saygınlığı kaybedeceğine, isyankar bir yapıya sahip olduğunu ve itaat etmeyeceğine işaret eder. Rüyada altın gerdanlık görmek çok makbuldür. Rüya sahibinin hayatının bolluk, bereket ve zenginlik içinde geçeceği, tüm sorunları, zorlukları aşma gücü, inancı taşıyacağı, kendine olan sonsuz güven sayesinde her işte çok başarılı olacağı anlamına gelir. Bu rüya hayallerin gerçekleşeceği, kötü günlerin çekilen acıların ve dökülen gözyaşlarının unutulacağı, bir daha böyle günleri yaşamayacağı ile işaret edilir. Rüyada altın gerdanlık taktığını gören kişi hayatın en güzel ve en parlak dönemini yaşayacak ve İşinden yana önemli oranda verim alacak, güç ve çevre kazanacak, mesleğinde sözü geçen yetki sahibi kişi haline gelecek, saygınlığı artacak demektir. Rüyasında altın gardanlık hediye aldığını gören kişi başka bir sayesinde menfaat elde edecek ve onun omuz vermesiyle elde ettiği dünya malıyla parayla ömrünün sonuna kadar rahat, lüks, konfor, zenginlik içinde yaşayacaktır diye yorumlanır. Bir kimse rüyada başka birinin boynunda altın bir gardanlık olduğunu görürse onun paylaşmayı sevmeyen bir kişi olduğu yorumu yapılır. Rüya sahibinin edindiği dünya malına ve biriktirdiği paraya sıkı sıkıya bağlı olduğuna, başkalarıyla paylaşmak bir yana kendisinden bile sakındığına işaret eder. Rüyada altın bozdurmak, galimet elde etmek, ele geçecek çokça para ve mal, sıkıntı çekmeden zengin olma, maddi sıkıntıların son bulmasına yorulmaktadır. Yine de bu rüya para elde ederek yoksulluktan kurtulmaya, makam ve mevki sahibi olmaya, iş hayatında yapılan yatırımların iyi sonuçlanmasına, feraha ermeye işarettir. Rüyada sahte altın görmek, gerçek altın görmekten daha hayırlıdır. Bu kişinin başına gelecek talihli bir olaya, önemli bir kazancı işarettir. Rüyasında sahte altın sahibi olan gerçek hayatta büyük bir mala ve mülke konar. Sahte altın biriktirmek, para biriktirmeye, maddi anlamda birçok zorlukların kurtulmaya, kişinin başlığını ödemesine delalet eder. Rüyada sahte altınların miktarınca elinize para geçer. Bazı taburlara göre ise sahte altın insanlara kendisini iyi gösteren fakat gerçekte katı bir kalbe ve kötü niyetlere sahip iki insanları gösterir. Buraya kandırmaya ve aldatmaya, dünya hayatın süslerine, bu süslere bağımlı olmaya işaret eder. Rüyada altın kolye görmek, toplumda yer edinmiş, hayır duaları almayı başaracak işlerin altına imza atan yüzü güleç, kalbi temiz, dinde ve ahlakta hem olgun hem de güzel bir kişinin varlığı ile işaret edilir.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 Rüyada altın kolye hediye almak, rüya sahibinin gönül işlerinden yana çok heyecanlı ve duygu dolu günler geçireceğine, karşı cinsten biriyle arasında çok romantik zamanlar yaşayacağına işaret eder. Rüyada altın kolye hediye edilmesi, altın kolye hediye almakta aynı anlama gelir ve rüyayı gören kişinin kendisini çok mutlu edecek, bücatecek, gururlandıracak, bir o kadar da iyi hissettirecek bir ilişki yaşanacağına işaret eder.